Değerli Genel Türkiye'den Trabzon Haber Bülteği ile karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık'ın Mazat. Tarık Haber.com Haber Bülteği başlıyor. Yaklaşık 21.55'ye kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Benim ana Haber bültenimiz baş. Değerli dostlar, ee, sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber. Yay Tarık Haber, Tambur Tarık Haber, Tambur Instagram et Tarık Haber, Twitter et, Tarık Haber, Reddit, Grant, Tayfunca <gülüyor> Youtube Tarık Haber, TVBK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Eğer sosyal medya kanallarımızı tanacak olursak değerli dostlar. Herkese herkese bir kolay daha yayınlıyız. Bir kolay kanalımız Tarka ve Güzdere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler diğer kanalımız Upcanlı yayında yayındayız Upcanlı yayın kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bu kere de yayında ister dostlar like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız. Değerli dostlar, Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Popolay'da yayındayız efendim Popolay kanalımız Tark Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da bile sohbet sohbet azalama dostlar Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. 21.55'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve ilk haberimize geçiyoruz. İşte ilk görüntüler Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Kadıköy'e bir binada patlama meydana geldi. Bölge ekipler sevk edildi. Son dakika haberin öyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerinin müdahale sonrasında kontrol altına alındı. Patlamanın doğal kaslısından kaynaklandığı iddia edildi. Bir yandan İstanbul varisi Kaya patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika... Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Son dakika Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Son dakika haberine göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar. Son dakika, Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı. Üç katlı binanın üçüncü katında meydana gelen patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilirken patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Vali Yerlikaya acı haberi verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Kadıköy köyl Meydana Gelen Doğal Gaz Patlaması'nda maalesef üç kişi yaşamını yitirdi. Bina da Arama Çalışmaları Devam Ediyor Patlamada Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet, Yakınlarına Başsallığı Diliyorum. Kadıköy köyl Fikirtepe'de Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Maalesef Üç Kişi Yaşamını Yitirdi. Bina da Arama Çalışmaları Devam Ediyor. Patlamada Hayatını Kaybedenlere Allah'tan Rahmet, Yakınlarına Başsallığı diliyorum. Baş diliyorum. Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya, Kocutober 9, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan koca duyurdu. O uygulama başladı. Bakan soylu, Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu dedi ve ekledi. Bulduğunuz an ayaklarını kırın. Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor. En dehşet vericisi kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. Son haber bütüğümüz devam ediyor. Yaklaşık 21.55'ye kadar bu ekranlardayız. Ve diğer haberimizle geçiyoruz. 27 dakikada 4 gol geldi değerli izleyenler. Fenerbahçe, e, Babakars, Fatih Karagüm'ün konuk ediyor. E, Ülker Sergün'e maç oynanıyor. Maçı Atilla Kara olan yönetiyor değerli izleyenler. Şu an amaçta 53. dakika oynanıyor maçı sosyal medya kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada firabatçının gollerine 9. dakikada Kritisbu ve 28. dakikada Ender Valencia kaydetti, Karagümrük'te de golleri 16. dakikada Fabio Broni ve 24. dakikada Jan Crossi golleri kaydeden isimler arasında. Herkesin göz kulağı bu haberde ÖTV indirimi olacak mı? İlk arabasını alacaklara dikkat değerli izleyenler. Herkesin göz kulağı bu haberde. Çünkü ÖTV indirimi olacak mı? İlk arabasını alacaklara dikkat değerli izleyenler. Araç, piy araç piyasasında nefesler tuldu ve bir ÖTV indirimi olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bir yandan otomotivde artan fiyatlar sebebiyle galiler boş kalırken Araba satın almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda yaşayanacak gelişmeleri merak ediyor. Otomobil piyasasındaki beklentiler, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alıyor. Peki, beklentiler ne yönde? ÖTV indirimi gelecek mi? Araba fiyatları düşecek mi? İşte ya, tüm, haber, tüm e, merak edilenler. Finans, finans, otomotiv. Herkesin gözü kulağı bu haberde. ÖTV indirimi olacak mı? İlk arabasını alacaklara. Herkesin gözü kulağı bu haberde. ÖTV indirimi olacak mı? İlk arabasını alacaklara. Araç piyasasında nefesler tutuldu ve bir ÖTV indirimi olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bir yandan otomotivde artan fiyatlar sebebiyle galeriler boş kalırken araba satın almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Otomobil piyasasındaki beklentiler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Peki, beklentiler ne yönde? ÖTV indirimi gelecek mi? Araba fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler. Son dönemde araç satın almak isteyen vatandaşların en önemli gündemlerinden bir tanesi ÖTV indirimi konusu. Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? sorusu çok sayıda kişinin yanıtı aradığı bir soru olurken bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak ÖTV indirimi ve ÖTV düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Peki ÖTV indirimi ne zaman olacak? İşte detaylar. CNN Türk canlı yayınına katılan Milliyet Gazetesi otomotiv yazarı Levent Köprülü otomobil piyasasında konuşulanlar ve beklentilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Otomotivde ÖTV indirimi olur mu? Sorusuna yönelik son durumu paylaşan köprülünün açıklamaları şu şekilde. ÖTV indirimi deniyor sürekli olarak özellikle sosyal medyada sıklıkla konuşulan bir konu ama aslına bakarsak ÖTV indirimi değil de ÖTV düzenlemesi desek daha doğru olur. Ötlide kademelendirme basamaklandırma sistemi geldiğinde sürekli olarak güncellenmesi bekleniyordu. Nitikim bu zamana kadar da 6 ayda bir düzenleniyordu genelde fakat yılbaşından bu yana neredeyse 10 ay geçmesine rağmen ve fiyatlar da ciddi şekilde artmasına rağmen bu düzenleme bir türlü gelmedi. ÖTV ve TOK her şeyi değiştirdi. İkinci el otoda sessiz günler. ÖTV düzenlemesi bir an önce yapılmalı. Bunun sonucunda da %'in altındaki 3 tane basamak neredeyse işlevsiz hale gelmiş oldu. Doğal olarak da tüketiciler fiyatların düşmesini istiyor ve bekliyor. Bugün baktığınız zaman 3, 4, 100 bin aralığında ancak küçük A sınıfı 1.0 otomobil alabiliyorsunuz. Bunun dışına C sınıfı otomobillere geldiğiniz zaman 600.000 hatta 900.000'e varan fiyatlardan söz etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla talepte bir azalma söz konusu otomobil sektörünün paydaşları da elbette bu ayarlamanın bir an önce yapılması konusunda birleşiyorlar. İlk arabasını alacaklara 5 yıl sağlaması konusunda bir ÖTV düzenlemesi gelir mi? Bu olabilir. Bunu daha önceden de konuşmuştuk, ama burada eşitsizliklere yol açmamak çok önemli bunun ciddi bir kontrol mekanizması ile birlikte gelmesi gerekiyor. Bunun için sadece ÖTV düzenlemesi yetmiyor. Bununla beraber krediye ulaşmak da çok önemli. Bu ötrünün yüksekliği ile beraber ötüde bir düzenleme yapılsa ve fiyatlar düşse dahi kredilendirme konusunda da bir takım düzenlemelere gidilmesi gerekiyor. Şu an için taşıt kredileri maalesef yüksek faizlerde ve vadelerde çok kısalmaya başladı vadeler kısaldığı için de taksitler büyüyor. Bu taksitleri de ödemekte çok kolay bir şey değil. Bugün en düşük krediyi bile alsanız neredeyse 7-8 bin aylık ödemeler söz konusu. Bunu da ilk aracını alacak kişinin karşılayıp karşılayamayacağı konusu bir sorun işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Daha önce bunun için bazı uygulamalar yapılmıştı. Otomotiv pazarının canlandırılması için yerli üretim araçların kredi koşulları için farklı krediler verilmeye başlanmıştı. Önce kamu bankaları ile başlanıp sonrasında özel bankalar da bu işe dahil olmuştu. Belki buna benzer bir uygulama yapılabilir. Bu belirli bir süre için gerçekleşebilecek bir şey ancak bunlar geçici çözümler Belirli bir süre için evet hızlandırabilir otomotiv piyasasını ama öncelik bence otomotiv sektörünün de konuştuğu ÖTV düzenlemesi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.55'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Net gol kaçtı değerli izleyenler son dakika haber şu an maçta detaylar geldikçe açıklayacağız. Aralık ayının işaret ettiği asgari ücreti dedi değerli izleyenler Cumhurbaşkanı. Son dakika havlana göre asgari ücreti yapılacak zammın ne kadar olacağını bin onlarca adandaş merak bekliyor. Merak bekliyor. Konuyla ilgili tahminler yakından takip edilirken TÜKVA, 5. olan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan FIAŞ açıklama geldi. Gençlik buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'nun dışında toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, derdimiz asgari ücretini en uygun rakama çıkarmak dedi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti. Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti. Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Son dakika haberi, asgari ücrete yapılacak zamının ne kadar olacağını milyonlarca vatandaş merakla bekliyor. Konuyla ilgili tahminler yakından takip edilirken TÜBVA 5. olan genel kurulu ve 6. gençlik buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flash bir açıklama geldi. Gençlik buluşması için Sinan Erdem spor salonunun dışında toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, derdimiz asgari ücreti en uygun rakamı çıkarmak dedi. Son dakika haberi, asgari ücret zammı gündemin en çok tartışılan maddelerinden bir tanesi. Milyonlar asgari ücrette nasıl bir artış olacağını merakla beklerken zama ilişkin tahminler, beklentiler ve değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. Son olarak flash bir asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı, TÜBVA, 5. olan genel kurum ve 6. gençlik buluşmasına katıldı. Sinan Erdem spor salonuna sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada asgari ücret ile ilgili aralık ayını işaret etti. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBVA 5. olan genel kurulu ve 6. gençlik buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. 1. Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akınları üzerinden deva edemediklerini görenler TÜBVA'ya saldırıyor. 2. Gençler aradığımız şey, insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey, İslam medeniyetinin inanç ve ilim membağından süzülen tüm hazinemizdir. Birinci, siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençleri, kandildeki terör baronlarının sinsi emellerini alet ettiler. İkinci, gençler şunu unutmayın, biz varız bir de karşımızda malum düşmanlar var. Üçüncü, siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altında faşist suratları belirdi. Dördüncü, biz içimize yerleştirilen turuva atlarının oyunlarına artık gelemeyiz. Beşinci, bizim ne terör örgütlerine ne de sakkın akımlara kaptıracak tek bir evladımız yok. Altıncı, Yasin Bölü'nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yandaşlarını da biliyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğiz. 7. Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması, inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması hep bu özlemle geçti. 8. Türkiye 100 yılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu özgüven içinde her türlü imkanı sağladık. En olan kendinizi gerçekleştirebileceğiniz alt yapıyı kurdu. Her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdı. Dünyayı, ülkesini tanıyan, kendini güvenen bu gençlerimizi, onlara emanet edeceğimiz 2023 yılı vizyonunu gerçekleştirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023 yılı başarıyla bitirebileceğimize inanıyorum. Dokuzuncu. Hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 10. Aile Kurumu'nun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere gereken her türlü tedbiri alacak, her teşviki yapacağız. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşma öncesi salonun dışında vatandaşlara seslenerek bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek? Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğal gazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğal gazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez dedi. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması. Ne ahlakidir, ne de vicdandir. Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Erdoğan asgari ücret ile ilgili ise derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Gençler, Okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı kitapları buldunuz mu? Bu sıralardan biz de geldik geçtik. Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik, bizim evlatlarımız çekmesin dedik ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber mültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.55'e kadar fedir haberimize geçiyoruz. Evet patlama nedeniyle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İmamoğlu doğal gaz kaynaklı dedi Son dakika haberine göre Fikirtepe'deki patlamanın nedeniyle Vali Yarıkaya'nın Adnan İmamoğlu'dan açıklama geldi. Doğal gaz kaynaklı değildi. Son dakika haberine göre İstanbul'daki patlamanın yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadıköy Fikirtepe'deki bir binada patlama meydana gelmiş. Ardından yangın çıkmıştı. Feci görüntülerin geldi olay sonrası Patlamanın sebebi araştırmaya başlanmıştı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği'ne kayanın eee kayanın doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan da bir açıklama geldi. İmamoğlu paylaşımında patlama doğalgaz kaynaklı değildir. dedi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Fikirtepe'deki patlamanın nedenini Vali Ayan'ın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi doğal gaz kaynaklı değil. Son dakika, Fikirtepe'deki patlamanın nedeni ne? Vali Yerlikaya'nın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi doğal gaz kaynaklı değil. Son dakika haberi, İstanbul'daki patlamadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadıköy, Fikirtepe'deki bir binada patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. Teci görüntülerin geldiği olay sonrası patlamanın sebebi araştırılmaya başlanmıştı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, paylaşımında patlama doğal gaz kaynaklı değil dedi. Son dakika haberi, İstanbul'daki korkunç patlama sonrası çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin binayı sardığı feci görüntülerin geldiği olayla alakalı patlamanın sebebi de araştırılıyor. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika Fikirtepe'deki patlamanın detayları ve yapılan açıklamalar. Vali Yerlikaya, doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Bina'da arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş diliyorum ifadelerini kullandı. İmamoğlu, patlama doğal gaz kaynaklı değil. Bu açıklamanın ardından Ekrem İmanoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu ise açıklamasında patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyledi. İmanoğlu paylaşımında İstanbul Fikirtepe'deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek ifadelerine yer verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.55'e kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Maça neler oluyor? 5 dakikada 2 penaltı 2 gol geldi değerli izleyenler. Ve şu an skor 3-3 gidiyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Karagümrük karşısına 3-3 berabere gidiyor. Ee, en son Fenerbahçe ile Ender Valencia penaltıdan gol attı değerli izleyenler. Ve Pablo Baron de yine penaltıdan 66. dakikada golü kaydeden isimler arasında. Açı dediğimiz gibi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Her olsun stamptonli milli takımımız dünya şampiyonu değerli izleyenler. Amputin milli takımımız Angola'yı 4-1 mağruf ederek dünya şampiyonu oldu. Milliler revanş aldı. Son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde ampute futbol milli takımımız Angola ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibini 4-1'lik skorla devirerek 2022 Dünya Kupası finalinde kupanın sahibi oldu. İşte detaylar. Spor. Spor. Milli takım. Ampute milli takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Milliler revanşı aldı. Ampute milli takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Milliler revanşı aldı. Son dakika. İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol milli takımımız Angola ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibini 4-1 lig skorla devirerek 2022 Dünya Kupası finalinde kupanın sahibi oldu. İşte detaylar. Son dakika, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol milli takımı, Angola ile Nef Stadyumunda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Ampute milli takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Millilerin gol verini 19. dakikada Ömer Güleryüz ve 31. ve 43. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli'den geldi. Angola'nın tek golünü ise karşılaşmanın 24. dakikasında Adao kaydetti. Dünya Şampiyonu Bu sonuçla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol milli takımı, seyircisi önünde Dünya Kupasını kaldırdı. Revanşı aldık. İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Ay Yıldızlılar, 2010 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola ile şampiyonluk maçına çıkmış ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti. En çok aranan haberler. O haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21:55'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli futbol sever, e, haber severler. Değerli izleyenler, futbolda demişken ee, şu anda <gülüyor> ee, Fenerbahçe maçı üç devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Yakalan 80'i gösteriyordu. Şehirde sirenler çaldı. Futbolcular sığınaklara koştu. Değerli izleyenler. Son dakika haberi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde devam eden Ukrayna Liginin 6. haftasında Kiev'in sahasında Ruku Livy ile karşılaştığı esnada. Şehirde çalan saldırı sirenleri ve gelen uyarılar sonrası maç dururken herkes sığınaklara koştu. İşte detaylar. Dünyadan futbol. Dakikaları 80 iyi gösteriyordu. Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu. Dakikaları 80 iyi gösteriyordu. Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu. Son dakika. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde devam eden Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev'in sahasında Rukluvi ile karşılaştığı esnada şehirde çalan saldırı sirenleri ve gelen uyarılar sonrası maç dururken, herkes sığınaklara koştu. İşte detaylar. Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Dinamo Kiev sahasında Rukv ile karşı karşıya geldi. Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden ve daha önceleri ertelenen ancak yakın zamanda tekrar oynanması kararlaştırılan Ukrayna Ligi'nde karşılaşan iki ekipten Dinamo Kiev, <gülüyor> 44 ve 61. dakikasında Bujavski'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyordu. Hava saldırısı uyarısı Karşılaşmanın hakemi Igor Pascal 80. dakikada oyunu durdurdu. Gelen hava saldırısı uyarı nedeniyle karşılaşmanın yarıda kaldığı ve mücadelenin ertelendiği öğrenildi. Oyuncular sığınaklara gitti. Şehirde sirenlerin saldırısı sirenleri ve gelen hava saldırısı uyarısı nedeniyle karşılaşma durdu ve iki takım oyuncuları, hakemler ve görevliler stadyum yakınındaki sığınaklara gitti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tamam, haber, devam ediyor yaklaşık 21.55'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler dev maçta kazanan Arsenal değerli izleyenler Arsenal Liverpool'u 3-2 mağlup etti dev maçta kazanan tabii ki de Arsenal oldu. Son dakika haberi göre İngiltere Premier Lig'in İki dev kulüp, Arsenal ile Liverpool, Arsenal'in ev sahipliğine karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmalar kazanan 3 skorla sezonun flash ekibi Arsenal olduğu işte detaylar. Spor. Spor. İngiltere. Arsenal Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Leve maçta kazanan Arsenal. Arsenal Liverpool 3-2 mağlup etti. Leve maçta kazanan Arsenal. Son dakika. İngiltere Premier Lig'in iki dev kulübü Arsenal ve Liverpool. Arsenal'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Gol melunu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla sezonun flash ekibi Arsenal oldu. İşte detaylar. İngiltere Premier Lig'in 10. hafta dev bir maça sahne oldu. 10. hafta mücadelesinde ligin iki güçlü ekibi Arsenal ve Liverpool Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezona flash bir başlangıç yapan Arsenal mücadeleden 3-2 galip ayrılarak zorlu bir engeli daha kayıpsız açtı. Arsenal'in golleri Martinelli ve Sakadan, 2, gelirken, Livertoğlu'nun gollerini Nunez ve Firmino kaydetti. Bu sonucun ardından Arsenal puanını 24'e yükseltirken, Liverpool 10 puanda kaldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İlkay Gündoğan'ın eşini Guardiola'dan yanıt. Full City yeni hocasıyla anlaşamadı. Acun Hılıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu. Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik. Ama haber mültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.55'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Ne yapıyorsun Volkan Hocam ilkleri yaşattı değerli izleyenler. Son dakika habere göre Fatih Karagümlüklü'yle başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Volkan Demirel'in yeni adresi Hatay Spor olmuştu. Hatay Spor'un başında çıktığı ilk mücadelede Sivas Spor'u mağlup etmeyi başaran Demirel ikinci maçında da 3 puan hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından Hatay Sporluğu taraftarlar Volkan Demirel'e övgüler gezerken Demirel yeni takımına ilkleri yaşattı. İşte detaylar. Lokan Demirel damdası. ilkleri yaşattı. Son dakika. Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Lokan Demirel'in yeni adresi Hatay Spor olmuştu. Hatay Spor'un başında çıktığı ilk mücadelede Sivas Spor'u mağlup etmeyi başaran Demirel, ikinci maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından Hatay Sporlu taraftarlar Volkan Demirel'e övgüler dizerken, Demirel yeni takımına ilkleri yaşandı. İşte detaylar. Süper Lig 9. haftasında Hatay Spor'un Alanya Spor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel gündem oldu. Takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Sivasspor'un 2-1 ile geçen Volkan Demirel'in öğrencileri ikinci maçında da Alanya Spor karşısında 3 puanı aldı. Hatay Spor'a galibiyeti getiren golü İkinci dakikada Burak Öksüz kaydetti. İlkleri yaşattı. Hatayspor Spor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivas 2 2'yi mağlup ederek Hatay Spor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk ilk saha galibiyetini elde etti. Alanya Spor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Lohkan Demirel'li Hatayspor Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mutluyuz. Maçın ardından konuşan Volkan Bey'e planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledik, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz ifadelerini kullandı. İlk 6 haftayı herkes silsin. Takımın başına gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yolkan Demirel ilk altı haftayı herkes kafasından silsin ifadelerini kullanmıştı. İşte Demirel'in o sözleri. Bizden önce bir ekip vardı. Onları saygı duyuyorum ama bazen istedikleriniz sahaya yansımıyor. Onlar da çalışıp kafa yormuşlardır ama futbolda her zaman istedikleriniz sahaya yansıtamıyorsunuz. Takıma da söyledim. Şehre söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes kafasından silsin. Bundan sonra beyaz sayfa ile beraber Hatay en iyi şekilde oynatarak belki ilk başlarda hoşunuza gitmeyen oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 21.55'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan koca duyurdu. O uygulama başladı değerli izleyenler. Sağlık Bakanı pardon koca beyaz reform kapsamında mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi. Haber. Haber. Güncel. Bakan koca duyurdu. O uygulama başladı mesai sonrası. Bakan koca duyurdu. O uygulama başladı mesai sonrası. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyaz reform kapsamında mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından beyaz reform paylaşımında bulundu. Bakan Koca, hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurguladı. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü. Koca paylaşımında, bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikli, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı bilgisine yer verdi. İzmir'de mesai çıkışı sonrası doktoru sopalarla darbetmişlerdi. Bakan kocadan çirkin saldırıya tepki. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-55'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe yönetiminde ilk hamle sözleşme karar geldi değerli izleyenler. Son dakika haberiyle bu da sezonun Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ile Portekiz ekibi Uyusrol Pereira'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Macchiore Crispo performansıyla göz kamaştırıyor. Bu performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Portekiz oyuncu için yönetim harekete geçti. İşte detaylar. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika. Fenerbahçe yönetimi kararını verdi. Yeni sözleşme yolda. İşte teklif. Son dakika. Fenerbahçe yönetimi kararını verdi. Yeni sözleşme yolda. İşte teklif. Son dakika. Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de Portekiz ekibi Estoril Praia'dan bir 50 milyon euro bol servis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miguel performansı performansıyla göz kamaştırıyor. Bu performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Portekizli oyuncu için yönetim harekete geçti. İşte detaylar. Miguel Crespo. Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan bir 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı takıma geldiği günden bu yana performansını sürekli yükselten isimlerden olan Miguel Cirespo için sarılıcı vertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçeli kurmaylar, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. İşte önerilecek sözleşme. Performansıyla birçok Avrupa devini peşinde takan Cirespo'nun peşinde olması, bu UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Cirespo'nun yıllık 500 bin euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor. Cirespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor. İstatistikleri inanılmaz. Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AYK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Cirespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı. Sarılıcı Vertlik Kurmaylar Arda Arda tekliflerin gelmesini beklediği Cirespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değer dostlar yaklaşık e, 21.55'e kadar bu ekranlardayız. O yüzden son kapatılan yerleri bir açalım. Günün videosunda bugün ağzının içinden çıkarttığı olan bitene zabıta ekipleri de şaşırdı değerli izleyenler. E, topladığı parayı ağzının içinden çıkartan dilenci zabıta takiplerinin de şaşırttığı Onlar saniye saniye kaydedildi. Karaköy'de zabıta ekipler tarafından yakalanan dilenciler topladıkları paraları ağzının içinde ve pantolonun paçasında sakladı. Dilencilerin parayı sakladıkları yer zabıta takiplerini şaşırdı. Dilencilerin ağzına ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu ambeyayen yansıttı. Haber. Haber. Yaşam. Topladığı parayı ağzının içinden çıkartan dilenci zabıda ekiplerini de şaşırttı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Karaköy'de zabıda tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı. Topladığı parayı ağzının içinden çıkartan dilenci zabıta ekiplerini de şaşırttı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, Topladıkları paraları ağzının içine ve pantolonunun paçasında sakladı. Dilencilerin parayı sakladıkları yer zabıda ekiplerini şaşırttı. Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karaköy'de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Zabıç Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın ve çocuk dilenciler yakalandı. Yabancı huyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü. Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyumlu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İlde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.55'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir şehir tamamen sular altında kaldı. Havadan çekilen görüntüler felaketi gözler önüne serdi. 20 yıldır bu kadarı olmamıştı. Görüntüler felaketi gözler önüne serdi. O ülkede bir şehir tamamen sular altında kaldı. Tayland'da son 20 yılın en şiddetli mus -mus Muson sezonu yaşanıyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle Ubon, Raçahaniş şehrin neredeyse tamamen sular altında kaldı. Havadan çekilen görüntüler felaketi gözler önüne sererken şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları botlar ve helikopterlerle yapıldı. Ülkenin başbakanı Paragot Askeri Donanması'nın yardım çalışmalarına katılması emrini vermiştir. yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın sular altında kalan yolda balık avladığı Anlar da yer aldı. Haber. Haber. Dünya.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 felaketi gözler önüne sererken şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları botlar ve helikopterlerle yapıldı. Ülkenin Bakanı Prayut askeri donanmanın yardım çalışmalarına katılması emrini vermişti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın sular altında kalan yolda balık tutan anlar da yer aldı. Tayland son 20 senenin şiddetli muson sezonunu geçirirken ülkede etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açmaya devam ediyor. Ancak ülkenin Ugon Rathjathani şehrinden gelen görüntüler felaketinin nedeni büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte Tayland'daki sel felaketi ile alakalı tüm detaylar. Şehir neredeyse tamamen sular altında. Şiddetli yağışların etkili olduğu Ugon Rathjathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları, Botlar ve helikopterler yardımıyla sağlanırken, Tayland donanması da çalışmalarda görev yapıyor. Gün içinde aralıklarla olmak üzere şiddetli ve uzun süreli fırtına halinde devam eden bu son yabırları, suların şehirden çekilmesine ve hayatın normale dönmesine izin vermiyor. Şehir havadan görüntülendi. Şehrin havadan çekilen görüntüleri, felaketi gözler önüne sererken, şehrin içindeki yolların tamamen sular altında olduğu görüldü. Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayut Chan Ocha durum raporu almış ve bölge halkıyla bir araya gelmişti. Devlet olarak bölgeye gereken desteğin sağlanacağını belirten Başbakan Prayut, Tayland askeri donanmasının yardım çalışmalarına katılması emri vermişti. Sosyal medyada paylaşıldı: "Yolda balık avladılar." Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölge halkının sel nedeniyle sular altında kalan yolda balık avladığı görüldü. Öte yandan Tayland'da şiddetli yağmur ve fırtına özellikle kuzey bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Afet Daire Başkanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 28 Eylül'den bu yana ülke genelinde toplam 30 eyaletten yaklaşık 75 bin kişinin su baskınları yüzünden evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. İLLİA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.55'e kadar. Değerli izleyenler. 21.57'ye kadar. Diğer haberimize geçiyoruz. Bu acıya dayanamadı. Geri yaşındaki oğlunun cenazesinde. Bakın ne yaptı değerli izleyenler. Trabzon'da meydana gelen Karaden trafik kazasına 7 yaşındaki Miraç Ömür ince hayatını kaybetmişti. Yaya geçindiğinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobile çarparak ölümüne sebep olduğu çocuk Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağı verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan baba çocuğunun acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Haber. Haber. yaşam Bu acıya dayanamadı. 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba, bu acıya dayanamadı. 7 yaşındaki <gülüyor> oğlunun cenazesinde baba, Trabzon'da meydana gelen kahreden trafik kazasında 7 yaşındaki Miraç Açı İnce hayatını kaybetmişti. Yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobilini çarparak ölümüne sebep olduğu çocuk Eskişehir'in çifteler ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan baba, çocuğunun acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Korkunç kaza, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesi'nde meydana geldi. İlkokulun ikinci sınıf öğrencisi Miraç Ömürince, 7. kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü sürücüdeki yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KT tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tıra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü BG, aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı. Motor sikletten fırlayıp metrelerce havaya uçtular. Tıra'da kamerada. Yedi yaşındaki oğlunun acısına dayanamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce'nin cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Eskişehir'in çifteler ilçesine getirildi. Çarşı Camin'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına baba Mesut İnce ve aile yakınları katıldı. Namazın ardından Miraç Ömür İnce'nin cenazesi çifteler asli mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce, oğlunun tabutu taşınmak üzereyken fenalık geçilerek yere yıldı. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. altın hasadı başladı. Kilosu 100.000 TL. Bakan Soylu, Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu dedi ve ekledi, bulduğunuz an ayaklarını kırın. Ve izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bitkilerinin sonuna geldik. Daha fazla haberi okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'u bekleriz. Sistemimizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha zorlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar dileriz. Hoşçakalın.